Elimizde 35 artı 6 var. Önce 35'e bakalım. Onlar basamağında 3 var. Bu da 30 yani 3 onluk demek. 1, 2, 3 onluk. 5'te birler basamağında, yani 5 birliği temsil ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 35'e, yani 3 onluk ve 5 birliğe 6 ekleyeceğiz. Yani 6 birlik ekleyeceğiz. 6, birler basamağında, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi videoyu durdurun ve 35'e 6 ekleyin. Tamam, kendiniz yaptınız. Şimdi sıra beraber yapmakta. Birler basamağından başlayalım. Elimizde 5 tane birlik var. Bunu 6 tane birlikle toplamak istiyoruz. Yani 5 birlik artı 6 birlik. Ne eder? 5 artı 6 eşittir 11 eder. 11 birlik, buradaki 30, yani 3 tane onluk hala duruyor, o zaman yazalım, 3 onluk ve 11 birliğimiz oldu, artıyı da yazalım. Tamam, şimdi bir problemimiz var, 2 basamaklı bir sayıyı birler basamağına yazamam. Aslında hiçbir basamağa 2 basamaklı bir sayı yazamam, yani cevap 13-1 olamaz, o halde ne yapmalıyız? Bunları tekrar basamaklarına ayırıp gruplandırmalıyız ki burada tek basamaklı bir sayı kalsın. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0'dan herhangi biri kalsın. Bakın burada yeni bir onluk oluşturmaya yetecek kadar birliğimiz var. O zaman buradaki 10 tane birliği alalım ve bir onluk oluşturalım. İşte buraya yeni bir onluk koydum. Ne yaptım? Tekrar edelim. Buradaki birlikleri aldım ve bir onluk oluşturdum. Şimdi tekrar bakalım sayımıza. Artık dört onluğumuz var. Bir, iki, üç, dört. Peki kaç birliğimiz var? Bütün hepsini tekrar gruplayarak onluğa çevirdim. O yüzden elimde tek bir birlik kaldı. Dört onluk artı bir birlik. Yani üç onluk ve on bir birlikle dört onluk bir birlik aynı şey. Bunu buraya da yazabiliriz. Yani birler basamağına. Bir birlik ve onlar basamağına da dört onluk. Peki, bunu çizmeden ve bütün bunları yapmadan nasıl yapabilirdik? 5 artı 6 eşittir 11. Ama 11'i buraya yazamıyoruz. O halde biri elde alırdık. Yani elimizdeki fazla onluğu yukarıya koyardık. 11'in bir onluğunu yukarı koyduk. Bir birliği de Buraya yazarız. Hep eldeli toplamayı öğrendik. 5 artı 6 eşittir 11, elde var 1 dedik. Ama aslında yaptığımız onluğu onluk tarafına, birliği birlik tarafına yazmak. Çünkü 11 sayısında onlar basamağında 1 var. Yani bir onluk ve birler basamağında da 1 var, yani bir birlik. Sonra da onları topluyoruz. 3 onluk artı 1 onluk yani 4 onluk. Ama neyi neden yaptığımızı güzelce öğrenmenizi istiyorum. Kör bir şekilde 41 deyip geçmeyin. Elde alıyorsunuz. Çünkü aslında sayıları tekrar tekrar parçalayıp gruplandırıyorsunuz ve basamak değerlerine bakıyorsunuz. Yani buradaki aylak gezen birleri bir araya getiriyorsunuz ve 10 tane birden bir onluk yapıp onlar basamağına koyuyorsunuz.